Herkese merhaba, bu videoda Binance'e Papara vasıtasıyla nasıl Türk Lirası aktarılır ve sistemden nasıl Türk Lirası çekilir bunları göstereceğiz. Videonun devamına Binance'te ve Papara'da daha önceden hesap açtığınızı varsayarak devam ediyorum. Ayrıca Binance borsasında daha önceden bir hesabınız yoksa videonun altında vereceğim referans linkten kayıt olabilir ve komisyon indiriminden ömür boyu faydalanabilirsiniz. Videoya devam edelim. Öncelikle Papara'ya para yatırmamız gerekiyor. Papara hesabınızda para olmadığını varsayarak sisteme nasıl para yatırılacağını da kısaca anlatacağım. Menüden para yatırma seçeneğine ardından da havale EFT ile yatır seçeneğine giriyoruz. Listeden hangi bankayı kullanıyorsanız o bankayı seçmeniz gerekiyor. Ben mesela Finansbank kullanıyorum. Seçtikten sonra ilgili IBAN numarasına yatırdığımız miktar Papara cüzdanımıza gelecek. Ancak burada dikkat etmemiz gereken iki tane konu var. Bunlardan birincisi aktarım yaparken mutlaka açıklama kısmına papara cüzdan numaramızı yazmamız gerekiyor. İkincisi ise para aktarmak istediğimiz hesap sahibinin papara kullanıcı sahibiyle aynı kişiler olması. Yani x bir kişi y papara hesabına para aktaramıyor veya aynı şekilde çekemiyor. Yani iki hesabın sahibi de aynı kişiler olmalı. Transfer işlemini yaptıktan sonra ilgili tutar bakiyemize yansıyor. Bundan sonra işlemlere Binance üzerinden devam edelim. Menüden cüzdan, spot cüzdanı seçeneğine giriyoruz ve ardından sol taraftaki yatırma seçeneğine tıklıyoruz. Burada kripto ve itibari para olarak iki tane kısım bizi karşılıyor. Kripto paraların sisteme nasıl aktarılacağıyla ilgili bir video daha önceden çekmiştim. Bu videoda Türk Lirası aktaracağımız için itibari parayı seçiyoruz. Para birimi olarak Türk Lirası'nı seçtik. Alttan da paparayı seçiyoruz. Ben 100 TL aktaracağım için... Yüz yazıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey işlem masrafı olarak yüzde bir kesinti yapması. Yani ne kadarlık bir tutar yatıracaksanız bunun yüzde biri kesinti olarak yansıyacaktır. Devam et diyorum. Sistem beni otomatikman papara hesabına atıyor. Eğer giriş yapmadıysanız giriş sayfasına yönlendireceksiniz. Daha sonra ilgili kısma geliyorsunuz. Ödeme yap diyerek devam ediyorum. Şu anda demin yatırdığım para olduğu için artık hesapta para gözüküyor. Eğer hesapta para yoksa, demin ki para yatırma adımlarını takip edebilirsiniz. Basıyorum. Ve son onayla diyorum. İşleminiz gerçekleştiriyor. 100 TL'lik aktarım gerçekleşti. Artık fonlar kısmında Türk Liralarınızı görebilirsiniz. Ayrıca sistem sizi otomatikman İngilizce sürüme atıyor. Buradan tekrar dili Türkçe olarak çevirebilirsiniz. Türk Lirası'nı sisteme yatırdık, ardından al-satın altında temel kısma tıklayarak Türk Lirası'yla işlem yapmak için ilgili kısmı açıyoruz. Buradan TRY paritesini seçeceğiz. Burada fiyat yazıyor olabilir sizde. Buradan direkt TRY paritesini seçtiğiniz zaman Türk Lirası ile alıp satabileceğiniz kripto paralar burada çıkıyor. Bunlarla işlem yapabilirsiniz. Mesela BTC'ye geçip daha sonra Bitcoin ile istediğinizi alabilir veya USDT'ye geçip buradan diğer kripto paralara da giriş yapabilirsiniz. Türk Lirası ile işlem yaptınız, çeşitli kripto paralara girdiniz ardından paralarınızı tekrar Türk Lirası'na çevirdiniz ve bunu çekmek istiyorsunuz. Çekme adımları da şu şekilde cüzdan yine spot cüzdanı seçeneğine giriyoruz ardından sol menüde bulunan çekme seçeneğine tıklıyoruz. Buradan tekrar itibari para ve Türk Lirası seçeneğini seçip Papara'yı seçiyoruz. Şu anda kullanılabilir olan 99 TL var. Ben bunun hepsini çekmek istiyorum. Tıklıyorum. Yine %1 komisyon kesiyor. Devam et diyorum. Burada daha önceden tanımladığınız Papara numarası çıkmakta. Eğer yoksa buraya Papara hesap numaranızı yazıyorsunuz. Onu da Şuradan alabilirsiniz. Bu ucuzdan numarasını yazıyorsunuz. Ardından gönder işlemiyle paparaya para aktarımı yapıyorsunuz. Son kez sizden kontrol etmenizi istiyor. İşlemler doğruysa onaylayıp ardından doğrulama kodunu yazdıktan sonra para hesaba geçmiş oluyor. Şu anda doğrulama kodunu yazıyorum. Doğrulama kodunu girdikten sonra sistem e-posta onayı istiyor e-postanıza gidip ilgili alanı doğruladıktan sonra Papara üzerindenize bakiyeler yapmış olacak. Bu videoda Binance borsasına Papara üzerinden nasıl Türk Lirası aktarılacağını ve çekileceğini anlattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.